Parazitlerin en büyük bulaş kaynağı sebzelerdir ve bu sebzelere genelde parazitler veya parazitlerin yumurtaları kistik formları daha tarlada iken bulaşır sonra hale oradan da sofralarımıza gelir bu sebzeleri çok iyi yıkamalıyız evet çok iyi yıkamalıyız ama içinde parazitin kistik yapısını bulunduran sebzeleri sadece yıkamakla bunlardan arındıramazsınız onun için bazı yöntemler vardır. Pratikte bunları yok etmek için klor kullanılabilir ama klorun ancak yüksek dozları bu parazitin yumurtalarını öldürebilir. Bir ikincisi iot çok kullanılır. Iotu bulmak çok kolaydır. Eczaneden de alırsınız suya damlatırsınız ve bunu kolayca sebzelerin üstüne uygulayaraktan parazitlerden kurtulmuş olursunuz. Ama en pratik yöntemlerden bir tanesi çok sık kullanabileceğiniz yöntemlerden bir tanesi sirkeli sudur. Bir litre suya bir fincan sirke koyduğunuz zaman, içine de sebzeleri yatırdığınız zaman parazit yumurtalarından arındırabilirsiniz. Kolay yöntemlerden teki budur. Evde bunu çok kolay uygulayabilirsiniz. Bir de eğer ki ozon cihazınız varsa kolay, pratikte her yerde satılan cihazlardır. Bir ucunu su çıkışı vardır. Onu sebzenin bulunduğu kabın içine batırırsanız, içine bir miktar ozon verirseniz yine bundan kurtulursunuz. Fakat burada en önemlisi sirkeyi kullanmaktır evde en kolay şartlarda. Dediğim gibi bir litre suya bir fincan sirke koyarak elma sirkesi de olabilir, üzüm sirkesi de olabilir. Parazitlerden temizleyebiliriz sebzelerimizi.